Selam balık arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili balıklar inşallah iyisinizdir efendim sizler için Ekim ayında benim narin balıkçıklarımı neler bekliyor önce güllü kahvemden bir açılış yapacağım sizler için başlayacağım ardından da birkaç tane tarot açacağım sevgili narin balıklar için daha fazla uzatmadan çünkü uzattığımda yüklemelerde sıkıntı yaşıyorum canlar dakika ne kadar uzarsa o kadar zor oluyor buyurun Sevgili balıklar. Şimdi siz son burçsunuz. Benim narin balıkçıklarım. Koçtan bir girdim. Evet balıktan çıkıyorum. Yani bütün bir günde 12 burcu çekiyorum. O da kolay değil. Zaman zaman aralarda mola veriyorum. Ne yapayım canlar. Bütün hep nazara atlatmışız. Okuduk mu üfledik mi ne yaptıksa. Çoğu böyle geldi. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Az önce de kovaya baktım o da tertemizdi. Siz de öylesiniz çok güzel. Harika harika çıkmış. Harika harika derken tabii ki dört dörtlük yaşantı var mı? Elbette yok. Sıkıntı yok mu? Var. O da var. Her şey var. Her şey mevcut. Ama yüzde yetmiş. Aman Allah'ım süper süper süper tertemiz. Bakın tertemiz sevgili balık burcunun güzelleri. Büyük bir koyununuz. Koyunun üstünde de balığınız çıkmış canlar. Büyük bir koyununuz ve balık çıkmış üstünde. Bu nedir biliyor musunuz? Sizin duanız Dileğiniz adanız kabul olmuş Ekim ayı içinde Tabi eskilerden kim yaptıysa bunu hangi balık burcu yaptıysa Örneğin bir ay önce adak adamışsınız bu hemen kabul olmaz Örneğin 5 yıl önce adadınız Örnek veriyorum sevgili arkadaşlar Onlar kabul olmuş Artık zamanı gelenler kabul olmuş Sevgilim benim narin balıkçıklarım üst üste 1 2 3 4 4 tane de balığınız var Büyük balığı bir kenara bıraktım altta da aynı şekliyle baya bir şanslısınız güzel yere doğru gidiyorsunuz sevgili balık arkadaşlarım bir temizlik bir ferahlık geliyor sizin hayatınıza gelsin de zaten benim narin güzel kalpli balıkçıklarım onlar bunu her zaman hak etmişlerdir ben bunu söylerim sevgili arkadaşlar şimdi iş hayatınızdan bir girelim adanız çok güzel kabul olmuş sizin dileğiniz adanız kabul olmuş Başında ağaç olan tombul bir kuş var. Adağın hemen kenarında. Aman Allah'ım yüklü miktarda sevgili arkadaşlar. bayağı bir dolmuş gecikmiş bir haber bu. O da gelecek. Adağın hemen sonrasında gelecek. İş hayatınızla alakalı bazı balık burcu arkadaşlarım ya kendi işinizi yapıyorsunuz ya başkasının işinde çalışıyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Bir şeyleri bitirmişsiniz. Yeni bir maceraya atılıyorsunuz siz yeni bir atılım diyelim. Bu atılım size iyi gelecek. Gerçekten sürprizli bir gelecek sizi bekliyor. Yapın derim. Ya da işinizi değiştiriyorsunuz. Bir işten başka bir işe mi geçeceksiniz? Yeni bir mal alımı mı? Yeni bir iş mi kurmak? Ne yaparsanız yapın çok güzel sürprizli bir yere doğru sizi getirecek iş hayatında bay ya da bayansanız hiç fark etmiyor. Aklınızdan geçen proje her neyse bunu uygulayın. Güzel yere doğru gidecek zaten çünkü her şey ortada bakın feraha doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar bazı balık burcu bayanlarımız bayağı bir yorgun hissediyorlar kendilerini canlar çoluk çocuk okullarda açıldı eş bir taraftan işler bir taraftan ev işleri bir taraftan bayağı bir yorgun bitkin hissediyor balık burcu bayanları kendilerini hiç merak etmeyin canlar 8 aycık dişinizi sıkın o da geçer o da geçer hiçbir şey olduğu gibi kalmaz onlar bizim sorumluluğumuz yapacak bir şey yok sağlık alanınız kötü çıkmamış canlar kötü çıkmamış da yalnız bazı hataları var diyor sağlığınız için balık burcularına balık burcunun mensuplarına buradaki açılımım diyor ki sağlık açısından hataların var evet hatadan size söz ediyor hatalarını kabul et diyor Örnek veriyorum gözlerinizden rahatsızsınız umursamamışsınız örneğin mide rahatsızlığınız var umursamamışsınız örneğin doktora gitmişsiniz canlar doktorunuz size demiş ki affınıza sığınıyorum kızmayın bana ya alkolü bırak sigarayı bırak senin ciğerler iflas etmiş örneğin örnek veriyorum ya tamam tamam demişsiniz evinize gelmişsiniz tekrar bunun üstüne gider bir tane diyerek tekrar yakmışsınız burada bu hatalar var canlar biraz bir salmışsınız kendinizi sağlık açısından aman aman dikkatli olun dikkatli olun daha sonra şöyle siz gidin doktorunuza gidin bekliyorsunuz doktora gitmiş muayenelerden geçmiş haber bekleyen arkadaşlarım var güzel haberler alacaksınız Temiz temiz kuşlarınız çıkmış canlar gitmemiş olan ihmal etmiş olan arkadaşlarım ise gidin bir an önce gidin çıkmadık candan umut kesilmez. Ben size şöyle söyleyeyim yani doktorunuz ne söylerse aynen kabul edeceksiniz. Hı hı. Vallahi bakın bu kez gittiğinizde doktorunuz size ne söylüyorsa siz onu kabul edeceksiniz. Hadi bakalım. Allah şifa versin diyelim sağlığınızda bu şekil çıkmış onun dışında çok kötü bir şey yok. öyle ölümmüş kalınmış falan filan bunlar çıkmadı canlar güzel harika enerjiniz süper çıkmış böyle bir şey yok şu temizliği görüyor musunuz enerji süper enerji bedenen ruhen iyi hissedeceksiniz Ekim ayı içerisinde kendinizi genelinize söylüyorum hiç sıkıntı yok küslerinizde barışlar çıkmış çok güzel beklentilerinizi bir şekilde sırayla yavaş yavaş yavaş yavaş karşılayacaksınız evren karşılayacak beklentilerinize kavuşacaksınız yavaş yavaş sevgili arkadaşlarım %70'iniz beklentisine kavuşacak Ekim ayı içerisinde güzel haberlere gelince güzel haberleriniz var küçük çaplı olumsuz haberler de var fakat çok da böyle yani ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama hani adağın dışında beklentinizin dışında ne bekliyorsunuz bilmiyorum 3. etapta ki gelmiyor şu an gelmiyor onun için biraz sabırlı olmanız lazım. Üçüncü beklediğiniz şey her neyse o orada çıkmamış canlar sadece hayali çıkmış. Biraz sabretmeniz lazım bir anda yani şöyle söyleyeyim ben size. Aşk hayatınız düzeldi iş hayatı düzeldi aa, sağlığı bekliyorsunuz muayeneden geçtiniz örneğin sağlığı bekliyorsunuz şu anda ona sonuç vermemiş evren ona sonuç vermemiş ben her zaman söylüyorum dört dörtlük yaşantı yok tamam örnek verdim sağlık güzel aşk güzel iş hayatınıza vermemiş bekleyeceksin edeceksin diyor anlatabildim mi üçüncü şey her neyse o tam olarak kendini göstermemiş biraz diyor sabırlı olsun beklesin sabırlı olursa Güzel yere doğru gidecek küslerinizde barışlar var küslerinizde barışlar var da yalnız şunu söyleyeyim yüzde 60 canlar sevgili balık kardeşlerim sizler karşı tarafa bunu söylemek durumundayım ama kupa ama bir telefon ama bir gül vesaire artık nasıl yaparsanız sizler barış ile uzatacaksanız daha çok karşı tarafa yüzde 60'ı biraz böyle bir kenarda bekliyor. Kendini çekmiş köşeye hiç plan projede yapmıyor biz barışalım falan filan diye hiç öyle bir şey yok öyle duruyor boş boş duruyor. Siz yapacaksınız canlar bunu. Evlilere gelince evliler iyi çıkmışsınız evli balıklar gerçekten iyi çıkmışsınız kötü diye biraz geçmişe bakıldığında hafiften böyle kavgalar olmuş serinlikler olmuş vesaireler olmuş ama artık karşılıklı bir durulmalar yaşanmış. Ne siz yanlış anlamayın ne siz ne de eşiniz. Yeni oluşum istemiyor. Anlatabildim mi? Artık birbirimize güvenelim diyorsunuz. Yeni oluşum yok. Ayrılmıyoruz. Yoksa evleneceksin. Yok ben çekip gideceğim. Böyle bir şey yok. Bunu durdurmuşlar. Birçok evli balık kardeşlerim. Birbirimize güveneceğiz. Birbirimize sarılacağız. Olayı yapmışlar. Burada da tebrik ediyorum. Kendilerini çok güzel çıkmışlar. Çok güzel harika. Değişimler geliyor. Güzellikler geliyor. Hayatınıza canlar. Çok güzel aile desteği geliyor. Uzun vadeli anlaşmalar yapabileceğiniz kişiler var. Aşk hayatıyla alakalı olsun, iş hayatıyla alakalı olsun. Gerçekten güvenebilirsiniz. Bayağı da sağlam temiz çıkmışlar. Hiç merak etmeyin. Bayağı bayağı güzel yere doğru gideceksiniz. Ebedi doyum sizleri bekliyor canlar. Aşk hayatınızda da sürprizler var. %45 civarı diyebilirim. Çünkü 4,5 çıkmış. %45 civarı balık burcu arkadaşlarımın hayatına sürprizler var aşk hayatlarıyla ilgili çok güzel yere doğru gideceksiniz temiz artık geçmişin sıkıntıları geçmişte kalmış canlar hiçbir şey olduğu gibi kalmaz hadi bakalım kızıyorlar bana böyle diyorlar yakına tutma şunu tamam öyle olsun murat ağaçlarınız o kadar belirgin ki sevgili balıkçıklarım ben kalem de almadım elime. Artık kalemi alemi bıraktım. Ağaçlarınızı görün canlar. Aman aman örtüye dökmeyelim de. Resmen ağaçlarınızı görün. Bunlar nedir? Ağaç nedir? Ha ağaç. Ha at. Bunlar Murat'tır. Güzel insanlar Murat. Murat. Murat'a doğru gidiyorsunuz. Geçmişin sıkıntıları. Bakın gidiyor. Şans var sizde. Maddi alanda şanslarınız olacak. Ekim ayı içerisinde siz yine de ne olursa olsun şans oyunlarını deneyin canlar. Deneyin bakın burada da toplu halde aşağıya dökülü dökülecek sizlerde şans var murada doğru gideceksiniz ve ben bir şey başlattım her ay bundan sonra sevgili balıkçıklarım diğer burçlarımıza bunu söyledim aynı şeyi size de söyleyeyim bundan sonra çok sizin şeyleriniz çıkmış ya ya hakikaten murada gidiyorsunuz siz sevgili balıklar bu ne ağaç kepazeliği Allah aşkına çok güzel yere doğru gidiyorsunuz hadi bakalım Söyleyeceğim daha bir şeyler de gördüm burada çok güzel sevgili balıklar bundan sonra mesaj vereceğim size örneğin ben şu an nereye bakıyorum Ekim ayına değil mi Ekim ayında balık burcuna ne mesaj veriyoruz aylık ne mesaj birazdan vereceğim size bunu bundan sonra bunu da başlattım ve gerçek o mesajlar kesinlikle yalan değil Evet çok çok çok aman Allah'ım inanın bu kadarına da ilk kez rastladım diyebilirim. O kadar çok balık e, hem küçük küçük balıklarınız çıkmış hem de çok ağaçlarınız çıkmış. Özellikle de şunu söyleyeyim ben size adında Y harfi olan Z harfi V harfi olan N harfi iki tane harf birleşmiş. Yine iki tane Z çıkmış L harfinde olanlar aman Allah'ım. Ya siz murada doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. Bu harfteki arkadaşlarım lütfen sakın olumsuz düşünmeyin. E harfi olan arkadaşım olumsuz düşünme. Geriden geliyorsun zaten. Sakın olumsuz düşünmüyorsun. Tamam mı? Olumsuz düşündüğün an bazı şeyler tepe taklak olur. Haberin olsun. Adında ü harfi olan arkadaşlarım. iki tane çıkmışsınız bakın burada. Ü ü resmen ü harfindeki arkadaşlar Artık geçmiş sıkıntıları geride bırakmışsınız. Bakın sizler bay veya bayansınız hiç fark etmiyor. Sevgili balık burcunun mensupları. Ü harfinde olanlar akıllanmış. Nasıl diyeyim artık olumsuz düşünmüyor. Benim için her şey bitti demeyi bırakmışlar. Bakın çevireyim. Resmen iki tane çıkmışsınız. Şurada alttan sıkıntının altından çıkıp Aydınlığa doğru gitme kararı almışlar. Çok güzel. Harikasınız. Adında yine Ş harfi olan arkadaşlarım. S harfi olanlar. E harfi. F harfi olanlar. Yavaş yavaş akıllanmaya doğru gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Akıllanacaksınız. Adında İ harfi olan arkadaşlarım. Sizlerde bakın. 5 vakit çıkmış burada. İ harfi olan sevgili arkadaşlarım. Hemen yolun ağzındasınız. Siz Çıkış yolu bulamıyorsunuz. Adında i harfi olan arkadaşlar lütfen mantıklı düşünün. Kalem de yok elimde. Bakın beşin hemen üstünde i çıkmış görüyorsunuz değil mi gördünüz veya görmediniz. Yolu görün. Şu yolu görün bakın yukarıya çıkışınız var. Evren yapıyor bunu. Ters dönmeyin sakın ters dönmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Bir dünya ağacın içindesiniz ya bir çamlık ormanı gibi çok güzel yere doğru gideceksiniz şimdi bazı arkadaşlarım zannediyorlar ki her şey bitti her şey bitmedi böyle bir şey yok böyle bir dünya yok mutluluğa doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlar bazılarınız geriye bakış yapmış her şey bitti gitti böyle bir şey yok onlar sadece elini kolunu bağlamış kenarda duruyorlar böyle bir şey yok barışlarınız var ne istiyorsanız yavaş yavaş elde edeceksiniz adında R harfi olan arkadaşım zaten aslında temiz ferah bir yol önünde seni bekliyor umutsuzluğa kapılmışsın harfin ters düz olmuş lütfen umutsuzluk yok size burada verilen mesajlar çok güzel güzel temiz temiz haberler alacaksınız sevgili arkadaşlarım güzel şansınız da var çok güzel yere doğru gideceksiniz hakikaten artık yavaş yavaş murada doğru gidiyor benim sevgili balık arkadaşlarım size burada verilen mesaj. Ekim ayı içinde kadersel olarak yolunuza fırsatlar çıkacak sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu fırsatları iyi değerlendir. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey yok. Ama maddi alanda ama iş alanında ama aşk alanında ama sevgi ama saygı ne olursa olsun ama sohbet alanında arkadaşlık olabilir dostluk olabilir. Ya fark etmiyor canlar yolunuza bir şeyler çıkacak lütfen bunları iyi değerlendirin bunu size kader sunuyor diyor buradaki açılımım tamam sakın bu fırsatları kaçırmayın onlardan yararlanın diyor evren sizlere bu mesajı veriyor bay bayan hepinize söylüyorum gerçekten çok güzel yere doğru gidiyorsunuz sevgili balık arkadaşlarım karamsar olmayın güzellikler sizlerle haberiniz olsun diyorum benden size söylemesi Kadersel olarak güzellikler au, bakın etki altında olacaksınız cazibe altında olacaksınız bir yerlere doğru gideceksiniz birilerin peşinden gideceksiniz dostluk arkadaşlık ya bu anne baba da olabilir hiç fark etmiyor bir kardeşlik de olabilir sevgili arkadaşlar iş hayatınız aşk hayatınız sağlık durumunuz dileğiniz kabul olmuş Bakın imparator geldi. Dilek kabulüdür. Bu dilek kabulüdür sevgili arkadaşlarım. Aman Allah'ım fırsatlar yolunuza çıkacak. Lütfen onlardan yararlanın. Tamam. Hadi bakalım kaçırmayın bazen. Yolumuza fırsatlar çıkar. Onları bizler buyurun göremeyiz. Yararlan diyor. Yoluna çıkan olanakları kaçırma onlardan yararlanmasını bil diyor. Sevgili balık kardeşlerime mesaj sizlere budur. Neymiş? Yararlanacaksın sakın fırsatın küçüğü büyüğü olmaz kaçırmayacaksın bitti hadi bakalım evet sağlıkta yenileniyoruz yıkılan kule sizi korkutmasın sağlık aşk iş hayatı sevildiğinizi hissedeceksiniz bakın ziyaretçileriniz gelecek hastaysanız sevgili balık kardeşlerim ya da yardımınıza koşacaklar Yenilenmek demektir. Geçmişi yıkacaksınız. Çünkü bazı hatalarınızı gördüm. Doktorlarınızın önerilerine uymamışsınız. Sağlığınızı biraz ihmal etmişsiniz. İlgilenmemişsiniz. Tamam geçmiş bitti. Artık kendinize geliyorsunuz. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Aynı şekliyle de siz de seveceksiniz. Kimi seveceksiniz? Bünyenizi. Kendinizi seveceksiniz. Önce kendimizi seveceğiz. Tamam. Ben kendimi sevmiyorsam hiç kimseyi sevemem. Bu iş budur. Değil mi canlar? Kendinizi seveceksiniz. Bitti. Bunu böyle bırakıyoruz. Sağlık bu. Geçmişin olumsuzluğunu örtülere çekiyoruz canlar. Geçmiş bitti tamam. Yarına bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Pardon düne bakmıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Yarınlara bakacağız. Dün yok artık. Dün bitti. Geçmişe örtüyü çektik. Geçmişin olumsuzluğunu bitirdik. Artık yeni bir ben yarattık. Aşk hayatımızda çünkü yolumuza sürprizler çıkacak, kadersel güzellikler yolumuza çıkacak. Bu tabii hemen birinde olmaz, ikisinde olmaz. Yolumuza çıkar, bir otobüste giderken yolumuza biri çıkar, bunu göremeyiz. Sevgili arkadaşlarım, örnek veriyorum sizlere. Lütfen gözümüzü dört açalım. Sizler fırsatlarla karşılaşacaksınız. Ne olur bunları iyi değerlendirin. Ama sağlıkta, ama aşkta, ama işte... Bakın burada da beklemedesiniz. Hakkınız olan sizlere gelecek sevgili narin balıkçıklarım. Hakkınızı alacaksınız. Yalnız Ekim'in sonundan sonra görülüyor. Sonlarına doğru görülüyor bu. Sürprizler gelecek sevgili narin balıkçıklarım. Sizlere doğru iş hayatınızda mı sürprizler gelecek. Hiç merak etmeyin. Atılın. Maceraya atılmak isteyen arkadaşlarım var. Hiç durmayın atılıyorsunuz. Sizi sürprizi yere doğru getirecek bu güzellikler diyorum. Sevgili balık arkadaşlarıma lütfen diyorum ki aman Allah'ım buyurun. Melek ne diyor? Sana yardım ediyoruz. Zaten dileğin kabul olmuş, dua kabul olmuş. E daha ne olsun değil mi canlar? Hadi bakalım birçok fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yalnız değilsin balık. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine lütfen güven diyor. Yalnız değil. Narin balıklarım yalnız değil. Ve onların şu an mevsimi. Biz onları yiyoruz değil mi canlar? Hadi bakalım. Evet sevgili balık arkadaşlarım sizlere mesaj. Fırsatlar yolunuza çıkacak. Lütfen onlardan yararlanın. Kaçırmayın tamam. Hadi bakalım. Kadersel olarak çıkacak bu yolunuza şanslar çıkacak. Bunları iyi değerlendirin. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Ekim ayı genel yorumuydu. O genel yorumumuzu tamamladık sevgili güzel balıkçıklarım. Cık diye konuşuyorum. Rahatsız olmayın canlar. Bazen yazıyorlar niye öyle yaz söylüyorsun diye. Siz de niye öyle yazıyorsunuz? Şimdi ben de öyle diyeyim mi? Hadi neyse.